var mı gelen? 1-2-3 kişi buraya geliyor. bir kişi buraya geliyor. Hadi be. Çok kötü düştük. Geçiyor beni bulana kadar. Ben buradan silah alırım herhalde. Silahı yok. bot mu lan bunlar? bot herhalde lan bunlar Allah seni kahretsin Allah seni kahretsin şerefsiz Allah'ım <gülüyor> ya altıma sıçtım korkudan Altıma sıçtım korkudan pedevenk Posta gelmiş mi? Boş devam <gülüyor> Adamlar nasıl gitti oğlum öyle lan? Allah seni kahretmesin. Lan, skop yok var ya. Herkes an demiş herhalde. Burayı oynayacak. Bir skop yok mu be? Allah seni kahretmesin. <Gülüyor> Kaç kaç kaç kaç. Scope lazım bro scope scope Tamam um, Ha. Uh -huh. Çakallara bak, oğlum manyak mısınız lan? Sisim kalmadı. Sen doğa et Skobum yok var ya sen doğa et skobum yok Sen doğa et skobum yok Sen doğa et skobum yok Ha aşağısı dolu avradını mermim mermim yok <gülüyor> oğlum nasıl bir şey yaşıyorum lan çok heyecanlı çok güzel şeyler yaşıyorum şu an. Scop'um yok. Scop'um olsa şuna vuracağım mesela anladın mı? Skop yok iki kişiler. Ay ne güzel. Allah seni kahretmesin. Al işte. Aşağıdaki takımın arkasından mı gitsek? Burada takım var mı? Var herhalde. Araba bırakmışlar ama. Ha burası da dolu. Ay, öyle bir kaldım ki. 3 buldum. Bu da iyidir. Alan geliyor. Buradan sonra yandık. Burası da açık. Burası da açık. Oğlum ben nereye gideceğim ki ya? Her yer açık. Buradan adam görüyor. Or Aa, orada adam vardı zaten. Nereye gideceğim ki? Al işte. Şimdi burada kaldık. Buradan nereye gideceğiz? Şuradan, şu ağaca yürüsek. Burası alan içi mi? Alan içi. Ana! <gülüyor> Acayip boyun. Hay Allah. Acayip boyun. acayip oluyor <gülüyor> Neyse onu şu ay tak Sen bana oradan sıkarsın he. Oğlum oyun acayip geçiyor lan. Olum oyun acay. <gülüyor> Aa ba ba ba Buradan sürüne sürüne gideceğim abi, yapacak bir şey yok. <gülüyor> Bomba molotop varmış. Dur lan. <gülüyor> Ay çok eğleniyorum ya. Gene bir, gene bir. Jilesoitlik. <gülüyor> Baktan yerde kırmızı da, kırmızı da. Önüme geçti benim önümde şurada. Hangi jöle diyeceğimi? Abi. Groza varmış. Ben de vurdum ona ya. Vuramadın kanka be. Allah'ım ya, yokları bir şey ya. Ya var ya çok komik bir birinde ya. <gülüyor> Allah'ım ya, Rab'ime ya razı ya. Neyse, elinize sağlık arkadaşlar. Bunu atacağım. <gülüyor> Bakalım.